Değerli arkadaşlar yeni bir bölümden herkese selamlar. Ben astrolog Arif Aydın. Bugün sizlere Satürn'ün balık burcuna geçmesi ve Satürn'ün balık burcuna geçmesiyle alakalı burçların nasıl etkilenebileceğini burç burç anlatmaya çalışacağım. Evet değerli arkadaşlar bugün Satürn burçlarda bölümümüzün ilki ve Satürn koç burcunda neler getiriyor? Gelin hep beraber bakalım. Evet değerli arkadaşlar Satürn balıkta çok ciddi anlamda etkileri olacak. Bunu hepimiz biliyoruz gözlemleyecektik ve bunlarla alakalı sizlere çok fazlaca bilgiler vermiştik. Satürn'ün balık burcuna geçmesi ne anlama gelir? Öncelikle size birazcık ondan bahsetmek istiyorum ki daha önceki bir videomda buna daha derin bir değinme söz konusu oldu. Ama şöyle kısacık bir üstünden geçelim ki arkadaşlar buradaki durum bize neler getiriyor neler götürüyor birazcık size bundan bahsetmiş olalım. Satürn'ün balık burcuna geçmesi genel olarak balık burcu insanların hayatlarına disiplin, sorumluluk, çalışma, kariyer, sağlık, ilişkiler ve kişisel gelişim gibi konularda ciddi bir dönüşüm yapacakları anlamına geliyor. Ancak bilmeniz gereken şu ki koç da olsanız isterseniz terazi burcu olun. Hepinizin haritasında bir balık burcu alanı var ve balık burcu alanına geldiği için Satürn hepiniz hayatınızın o bölgelerinde bu deneyimi yaşayacaksınız değerli arkadaşlar. Satürn, astrolojide disiplin, sorumluluklarla ilişkilendirilen bir gezegendir biliyorsunuz. Size sorumluluk ve disiplin kavramına köküne kadar öğretir, dibine kadar öğretir. Ve balık burcu da genellikle sezgileri ve hayal gücüyle özdeştirilen bir burçtur arkadaşlar. Ve erdemsel bilgi dediğimiz, Gandalf dediğimiz, Akşemsettin dediğimiz, Yunus Emre dediğimiz olgun bir ruhun göstergesidir kişide. Peki hocam Satürn bu kişiye getirde ne yapar? İşte Satürn arkadaşlar zaman, zaman tanrısı olarak bilinen Kronos e, olarak isimlendirilir Roma e, mitolojisinde, Yunan mitolojisinde. Ancak bu e, Kronos yani bir şeyin zaman olabilmesi, zamanda algılanabilmesinin E eşittir. MC kare sembolü vardır biliyorsunuz Einstein'in. O e, ne demektir? Bir şeyin enerji halinden somut haline dönüşebilmesi için zaman çizgisinin içine geçmesi gerekiyor arkadaşlar zamandan uzaklaştığınız zaman zamanı büktüğünüz zaman balık enerjisine geçersiniz işte balık enerjisinde arkadaşlar zaman yoktur rüyalar aleminde zaman yoktur siz yatarsınız bir rüya görürsünüz bir rüyada bir gecede hatta 10 dakikada Avustralya'ya gidip gelebilirsiniz niye çünkü zamandan ne yapıyorsunuz zaman boyutunu aşıyorsunuz enerji boyutuna geçiyorsunuz evet somut enerjiye geçtiğinizde de satürn enerjisine geçersiniz ve enerji e, yavaşladıkça Titreşimleri somutlaşır ve bizim gerçek dediğimiz ölçülebilir aleme doğru dönüşür. İşte arkadaşlar Satürn'ün balık burcuna geçmesi demek bu şekilde hayallerimizi somutlaştırma noktasında bazı adımlar verecektir. Ancak bu hayallerimizi somutlaştırma noktasında adım attığımızda hayallerimiz hayal aleminde kalması gerektiği için bunlar somutlaşırken bizler de ciddi anlamda içsel ve duygusal ve daha çok böyle kolektif zihinle bilinçaltlarımızın birbiriyle çatışması ve gerçeklerle hayallerin birbiriyle uyuşmazlığı söz konusu olacaktır. Çünkü birisi somut enerjiyken birisi daha soyut bir enerjik durumu bize birlikte getiriyor arkadaşlar. Evet satürn balık burcuna geçişi arkadaşlar kariyer noktasında sağlık noktasında ilişkiler noktasında daha olgun daha gerçekçi bir bakış açısı. E, ne sebep olacak bir çoğumuzda Evet değerli arkadaşlar geldiğimizde Koç burçlarına geldiğimiz arkadaşlar Satürn'ün koç burcuna geçişi sırasında bir dizi e, mutlaka etkiler olacak ve bu etki arkadaşlar nereler, nereden nereye sizlere nasıl etkileyecek gelin hep beraber bir bakalım Doğum haritanıza göre değişecek bir defa bu etkiler. Çünkü e, kişinin doğum haritasına, yaşam koşullarına ve kişisel gelişimine bağlı olarak farklılık gösterecek. Çünkü herkesin parmak izi gibi bir doğum haritası var. Bu yüzden de doğum haritası analizi danışmanlığı almak isterseniz 0543 20 444 nolu whatsapp hattımızdan bizimle temasa geçebilirsiniz. Bu videonun sonunda da zaten e, bu bilgiler yer alacak. Kariyer noktasına geldiğimizde değerli arkadaşlar iş hayatı... E, noktasında Satürn disiplin ve sorumluluklarla ilişkilendirildiği için arkadaşlar Koç burcu insanları bu Satürn e, Balık döneminde kariyerlerinde daha sabırlı ve planlı bir yaklaşım benimsemeyi öğrenecekler. Sabrın ne olduğunu öğrenmek durumunda kalacaklar. Ancak bu geçiş aynı zamanda Koç burcu insanlar için kariyerde bazı zorluklar da getirebilir değerli arkadaşlar. Buna dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü astrolojinin biliyorsunuz ki en sabırsız bu burcu hangisi? Tabii ki siz koçlar. Bundan dolayı da e, koç burcu insanında bu satürn geçişi arkadaşlar gerçekten e, onlara psikolojik anlamda ciddi anlamda yıpratabilir. Bir de daha materyalist bir burçtur e, koç burcu ve dolayısıyla da bu yok düşünüyordum, hissediyordum falan kısmı biliyorsunuz koçlara çok ilgilendirmez. Ama işte bu Satürn oraya geldiğinde orada hayatın metafizik bir boyutu olduğunu fark edeceksiniz. Ve iç dünyanızın açılacağı bazı durumlar yaşayacaksınız. Ve aynı zamanda bu dönemde haksızlık eden koç burçları... Büyük karmalara sebep olacak. 12. ev Satürn'lerinde, yani Satürn 12. evlerinden olduğundan ötürü bazı koçların yaptığı, bilerek yaptığı fenalık, kötülük ya da zulüm onların açık söyleyeyim çoluğundan, çocuğundan çıkar. Çünkü bu dönemde yaptığınız şey direkt olarak karma olarak yazılır. Bu dönemde yaptığınız iyilikler de Arkadaşlar karmanızı temizler. Bakın 12. evde Satürn'e olan insanlar çok sıkıntılar çekerler karmayla alakalı. Bunun sebebi o kişilere ruh üflenirken geçmiş atalarından gelen zulümdür. O zulüm işte bu Satürn balıkta o kadar üzerlerinde gidilmiştir ki artık kişiye intihar etme noktasına gelmiştir. Ya da bu kadar bir bunalmış durumu olmuştur. O yüzden de ilişkide olduğunuz insanların üzerine gitmeyin koçlar. Ben size söyleyeyim. Yani herkesle kavga edilmez, herkesle tartışılmaz. Bak buradan söylüyorum benden söylemesi. Para durumu Koçlar için en önemli konulardan bir tanesi. Finansal durumda arkadaşlar Satürn sınırlama ve kısıtlamalarla ilişkilendirildiğinden bu dönemde de Koç burcu insanların finansal konularda daha tedbirle davranması gerekir. Ancak bu durum aynı zamanda finansal baskılar, zorluklar da getirebilir. Buradan çıkarmanız gereken şey ayağa yere basmayan işlere Borsayı da bilmem neydi carttı da bunlara girerken ne yapacakmışın? Çok dikkatli olacakmışın, tamam mı sevgili koç? Kişisel ilişkiler evet bu en önemli nokta özellikle bu dönemde kendi çocuğuyla sınavı olabilecek ve da sınavı olmasına sebep olabilecek bazı durumlar olabilir. Bunlara dikkat edelim. Satürn'ün balık burcuna geçişi koç burcu insanlarının romantik ilişkilerine daha olgun bir tutum benimsemelerine yardımcı olur. Çünkü neden sevgili koç? Erkek için söylüyorum. Bir kadının ruhunu ele geçiremezsen, <gülüyor> vücudunu ele geçiremezsin diye bir tabir vardır. Bir tane filmde söyler bunu. E, neydi o adamın adı? Don Juan değil de. Bir tane Fransız bir e, film var. E, film artisti. Çok yakışıklı bir adam. E, o Onun filmde öyle diyor. Ve buradan da e, tabii ki koç kadınları içinde aynı şekilde e, koç kadını karşısındaki erkeğin ne istediğini bence en iyi anlayan Kadınlardan bir tanesidir ve e, tamamen amacına yönelik e, yani gözüne kestirdiğin çeker alır. E, bu bağlamda da e, rekabet edilmesi pek mümkün olmayan bayanlar grubundandır. Özellikle yükselen koçlar. Bundan dolayı da arkadaşlar tabi sadece bu özellikle birçok özellik var. Evet biz kişisel ilişki deyince bunlara da girdik ancak ne dedik bu geçiş aynı zamanda ilişkilerde zorluk ve kısıtlamalar ve uzaklaşmalar da getirebilir. Çünkü karşınızdaki insanın bir manevi dünyası olduğunu bir duygusal dünyası olduğunu unutmamanız gerekiyor diyecek sevgili koçlar size hayat. Kişisel gelişim noktasında da Satürn astrolojide biliyorsunuz kişisel gelişim ve olgunlaşma ile de ilgili ilgilidir ve çok pis olgunlaştırır yani e, böyle ak saçlarınız çıkar, saçlarınız, sakalınız beyazlaşır ve böylece olgunlaşırsınız. Satürn zaten dededir astrolojide. Bu dönemde Koç burcu insanları kişisel gelişimleri ve ruhsal büyümeleri için önemli fırsatlar yakalayabilirler. Fırsatlar yakalayabilirler, yakalamak zorunda kalacaklar başka bir tabirle. Ancak bu dönemde zorluklarla, engellerle karşılaşabilirsiniz. Şimdi Koç burcu dersin ki sen bana zorluk engel benim göbek adım öyle değil arkadaşım. Sen fiziksel bir mücadele vereceğim bir mevzu yok burada. Yani daha çok duygusal bir mücadele vereceğim bir alan açılıyor senin için. Bundan dolayı da elle tutamadığın, gözle göremedin metafizik ya da fizik ötesi konular. Ondan sonra rüyalar, ondan sonra duygular, hisler bu alanlar senin çok böyle profesyonel olur alanlar değil. Senin için daha çok böyle somut şeyler vardır. İşte bu alanda Satürn oraya geldiğinde ki senin 12. evine geliyor o zaman seni o alanda e, deneyimler yaşatacak sana sevgili yükselen koç. Koç burcu insanları Satürn'ün balık burcuna geçiş sırasında e, bu ve benzer etkileri deneyimleyebilirler arkadaşlar. Ancak her insanın hayatında e, farklı bir etki yaratacağı için doğru astrolojik analizi yapmak için doğum haritası incelemesi gerekir değerli arkadaşlar. Bizden doğum haritası analizi almak isterseniz şu anda ekranda gördüğünüz 0543 20 90 444 nolu Whatsapp hattımızdan e, bilgi alabilirsiniz. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bitmedi. E, konu aslında uzun. Niye? Çünkü 3 senelik bir mevzuya yelken açıyorsunuz. Ondan ötürü. 3 senelik bir mevzuya yelken açarken Satürn arkadaşlar balık burcuna geçişi burcunun 12. evinde Etkili olacak. Ki 12. ev üzerine astrolojide kitaplar yazılır. Yani bir astrolojik kitaptır yani 12. ev. Yani diğerlerin hepsini topla bir 12. ev anca ediyor. Niye? Çünkü 12. ev demek bilinç dışı demek. Şimdi hocam bir bilinçaltı duyduk da bir de bilinç dışı var? Evet aynen. Freud oraya biraz uzak duruyor. Freud'un çevirilerini sadece bilinçaltı diye çeviriyorlar ama astrolojide 8. ev sizin şahsi bilinçaltınızdır. 12. ev ise arkadaşlar e, bilinç dışınızdır. Yani Etrafınızda size bağlı olmayan canlı kuvveler vardır. Yaşam sahibi ruhlar vardır tamam mı? 12. ev yani melekler duydunuz, şeytanlar duydunuz, işte bir sürü şeyler duydunuz. İşte bu 12. ev arkadaşlar iradeyi kullanamadığınız alan tanrısal bir ev olarak görebilirsiniz. Ve Satürn buraya geçtiğinde işte size yukarıda bahsettiğim karmik durumlar, döngüler vesairelerle alakalıdır. Bu yükselen koçlarla ilgili. Neden hocam? Bütün burç yorumları yükselene göre yapılır. Neden yükselene göre yapılır? Yükselen askendanttır arkadaşlar. Exit'ın kelimesinin kökeni de oradan gelir. Kader vardır, kaza vardır. Kaderin icra edildiği alandır yükselen burç. Sizin nasıl algılandığınız alandır. Güdünlenerek ürettiğiniz enerjidir yükselen burç. Tamam mı? O yüzden bu yorumu da, şimdi bizim astrolojide hayat zamanları var. 33 yaşının altındaki koçlardansanız sizi etkiler. 33 üzeri koçlardansanız da yükselen koçları çok daha fazla etkiler. Evet, devam edelim. 12. astrolojide dedik, bilinç dünyası, rüyalar, karmik ilişkiler, gizli düşmanlarla ilişkilendirilir. Bak, düşman demiyor sana, gizli düşman diyor. Sevgili koç, iyi dinle burayı, gizli, gizli. Ortada olsa çakacaksın iki tane ama gel gör ki ortada yok düşman. <gülüyor> Bu dönemde Koçburcu insanlarının 12. evi aşağıdaki şekillerle etkilenebilir demişim not almışız ve gelin bakalım neler diyoruz. Alt bilinç dünyası Satürn'ün balık burcuna geçiş sırasında koç burcu insanları için bilinç dünyası ile ilgili belirgin halde durumlar olacak. Özellikle rüyalar vesaire gibi konular. Bu dönemde daha fazla rüya yoğun sembolik hale gelebilir. Bir de içinizde böyle ezoterikçiler ondan bundan anlam çıkaranlarınız varsa işte e, ne bileyim kuş gördüm, e, tavuk gördüm, cik cik gördüm, işte sokakta gidiyordum, işte şu arkadaşım gördüm bunun anlamı ne olabilir falan filan gibi böyle. Onların e, sembolik e, frekans değerlerini de zamanla belki anlayacağınız durumlar olacaktır hayatınızda. Şimdi geçenlerde böyle DNR'a girdim. Bir kitap var işte şunların bunların anlamları diye. Yani içine bir baktım Allah'a insan paranoyak olacak yani. Yok işte kapıdan girerken şöyle vardı bilmem şundan bu varsa. Fazla da kurcalamaya gerek yok hayatı Birazcık da akışına bırakacağız. Yapacak bir şey yok. İkinci konu arkadaşlar düşmanın gizlisi. Bu çok sıkıntılı bir şey. Yani e, Allah düşmanının bile hayrını versin. Yani öyle çünkü bizim inancımızda ne vardır arkadaşlar? Dostuna karşı e, ölçülü ol ki bir gün düşmanın olabilir. Düşmanına karşı ölçülü ol ki bir gün dostun olabilir diye bir hadis-i şerif vardır. Çok doğrudur. E, bu çok önemlidir arkadaşlar. Biliyorsunuz ki siz bunlar bunları çok daha vakti zamanda tecrübe etmiş insanlarsınız. Satürn astrolojide kısıtlamalar ve sınırlamalarla arkadaşlar ilişkili olduğu için bu dönemde koç burcusun insanları gizli düşmanlarla mücadele etmek zorunda kalabiliyor. Yani orada bir enerji baskısı oluşturacak. Tamam mı? Enerji orada baskın hale geldiği için bu tip kişiler karşınıza çıkabilir. Bu dönemde aynı zamanda bu gizli düşmanlara karşı daha dirençli hale gelmenize yardımcı olacak. Bazı olaylar silsilesi yaşayacaksınız. Düşmanın gizlisinin nasıl olduğunu, ne olduğunu, nasıl hareket ettiğini... Bu dönemde anlayacak bazı tecrübeler yaşayacaksınız. Bu 3 yıllık bir döngü. Dün bugünün döngüsü değil arkadaşlar. Tamam mı? 7 Mart'ta başladı. Say üstüne 3 yıl. Yani hemen hemen. Yörüngeleri var. İleri geri hareket yapacak falan satürn bunları zaten dinlersiniz satürn astrolojide arkadaşlar yine karmik ilişkilerle alakalıdır bu dönemde koç burcu insanları karmik ilişkileriyle yüzleşmek ve geçmiş hatalarından ders çıkarmak için fırsat yakalayabilirler ruhsal çalışmalar Satürnün balık burcuna geçişi koç burcu insanların da ruhsal ee, şöyle anlatayım arkadaşlar bu satürn karmik olayında yukarıda bahsettiğim gibi bu 3 yıllık zaman zarfında bazılarınıza karma temizleme için fırsat verilecek bazılarınız ise karma yaratıp çoluğundan çocuğundan çıkacak durumlara neden olacaksınız. Ne ekersen onu biçersin hayatta. Sanma ki bu dünya sana kalacak, kalmayacak. Öbürüne de kalmayacak. Sonra çok pişman olursun yaşlandığında bu satürn gelir öttürür adamı. O yüzden dikkat et yani gönül al. Şimdi Beyazlı Bestami'nin bir tane sözü var. Diyor ki Allah diyor o sizin diyor bildiğiniz Kabe'nin içinde hiç olmadı ama diyor benim diyor kalbimde diyor çok oldu diyor. Bu çok önemli bir laf. O yüzden kalpler Allah'ın ev olduğunu düşünürseniz Allah'ın evini yıkmak gibi oluyor kalp kırmak. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Ve dolayısıyla da Satürn'ün arkadaşlar 12. evdeki durumu yani hayat sizi sadece bu sizin yaşamınızdan ibaret olmadığı gibi ...sizden sonraki nesiller... ...ve o en çok önem verdiğiniz evlatlarınız var ya... ...o evlatlarınızın hayatlarını etkiliyor... ...tamam mı? Onları korumak için bile... ...sabretmeniz... ...ve olabilecek en güzel davranışı... ...sergilemeniz gerekiyor. Mutlu edin... ...insanları mutlu olun. Tamam mı? Evet... ...dedik ki ruhsal çalışmalar kısmında da... ...bu dönemde hayatın metafizik bir elini... ...ensenizde hissedeceksiniz... Ee, ...diyeceksiniz ki ne oluyor... ...büyüm yaptılar bana falan feşmeken. Tabii ki Sertönü'nün balık burcuna geçtiği zaman bu koç burcu insanların ruhsal çalışmaları, meditasyona daha fazla odaklanmaları gibi bazı durumlar var. Hani şimdi şey aklıma geliyor. Şimdi koça meditasyondan bahsetmek şey gibi geliyor. Hani Recep İvedik meditasyon yapıyor da falan içinizdeki kötülükleri salın falan değil ya. Yani burada e, koç hayata canlanmaya gelmiş. Hayatı deneyimlemeye gelmiş. Oturup hindi gibi düşünmeye gelmemiş arkadaşlar. Dolayısıyla da sizin burada e, bu konu ne, nasıl olacak peki meditasyon? Arkadaş meditasyon yapma. Git namaz kıl, dua et, anlatabiliyor muyum? Bir nefesini takip et, bir şapkanı önüne at, şöyle bir düşün ya, bir sakinleş yani. Yapman gereken Koç burcu senin en önemli şey sakinleşmek tamam mı? Sen gidip meditasyon yapamazsın. Yani şimdi diyecek hocam ben Koçburcu'yu meditasyon yapıyorum. Sen yapıyorsundur arkadaşım, senin haritan müsaitdir. Ben burada genel için konuşuyorum. Yani burada o yüzden herkesin doğum haritası birbirinden farklı. Bu dönemde içsel yolculuklarında daha büyük farkındalıklar da kazanacaksın. İçsel olarak bir olgunlaşma yaşayacaksın. Satürn'ün Koçburcu'na geçiş sırasında da Koç Burcunun 12. evi üzerinde arkadaşlar bu ve benzeri etkiler olacak. Kaçınılmaz olarak olacak. Ancak her insanın hayatında da dediğim gibi farklı bir etki yaratacağı için doğru astrolojik analiz yapmak için doğum haritası analizi şarttır değerli koçlar. Şimdi e, benim mesela danışmanlık için arkadaşlar... E, arayan burçlar oluyor. Mesela Koş Burcu diyor ki arkadaş ben diyor online istemiyorum diyor. Ben diyor yüz yüze görüşeceğim. Diyor. Antalya'daysan buyur gel ama Antalya'da değilsen zaten yapacak bir şey yok. Online konuşacaksın evet. ve online'da beni buradan görüyorsun tamam mı? Aynı zamanda doğum haritanı görüyorsun. Kendini görüyorsun. Evinin konforunda. Yakıyorsun ister sigaranın ister şeyini. Danışmanlığını alıyorsun. Gayet basit tamam mı? Yani illa ve elle tutul, gözle gölle gerek yok. Zaten artık dijital çağda Artık bu konularda biliyorsun çağ atladık. Ayrıca e, astroarif.com web sitemde e, başka birçok astroloji ile alakalı konular var. Merakın varsa girip inceleyebilirsin. Kanalıma abone olduğun için ve ayrıca e, beğen butonuna bastığın için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve oradan tümünü işaretlersen yeni gelen e, bildirimleri görürsün. Evet Diğer koçlar, Satürn'ün balık burcuna geçtiğinde koç burçlarını nasıl etkileyeceğinden bahsettik. Satürn pek şakası olan bir gezegen değil, herkesi etkileyecek. Herkesin haritasında balık burcu var. Yani bir tek işte koç burcu beni ilgilendirmiyor değil ya da başka bir burcun seni ilgilendirmiyor değil. Herkesin 12 tane burcu var ve herkesin 12 tane burcunun hayat alanından etkileyecek, bir yerlerden etkileyecek. Koçları da biraz bu şekilde etkileyecek. 3 senenin mevzusunu böyle bir güne bir andaya sığdırmak biliyorsun pek mümkün değil. Ondan dolayı da arkadaşım böyle fazla da seni bekletmeden, canını da sıkmadan böyle hızlı güzel bir şekilde sana anlatmaya çalıştım. Beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere sevgili koçlar.